2018-2019 yılı açık öğretim fakültesi ilahiyat ön lisans 1. sınıf 3. ders sınavı sorularını sizler için çözmeye devam ediyoruz. 1. sorumuzda aşağıdaki zülasi fiillerden hangisi sahih bir fiil değildir? Bakın sahih bir fiil değildir. Ee, İçinde kök harflerinde illetli fiil olan fiillere biz illetli diyoruz. İllet harfi bulunmayanlara da sahih fiil diyoruz. Dolayısıyla vecede, doğru cevabımız vecede. Çünkü illetli fiil, illetli harfle başlamış bu fiil. Ketebe yazdı, şeribe okudu, celese oturdu, derese yazdı. Hepsinde derese çalıştı. Ketebe yazdı, şeribe içti, celese oturdu, vecede buldu. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Aşağıdakiler hangisi düzenli çoğuldur diyor. Sevgili arkadaşlar. Eklemun düzensiz. buyutun düzensiz. Kütübün düzensiz. Esmekün düzensiz. ne düzenli. Nereden çıkardık? Eğer müfreddeki kelimenin ismin müfreddeki yapısının sonuna, yapısını bozmadan sonuna harf ekleyerek yapıyor isek, sevgili öğrenciler, arkadaşlar, ona biz cemiy müennes salim ya da önce müzekker salim eee salim diyoruz. Cemiy salimin Türkçesi düzenli çoğul, düzenli çoğul. Evet. Burada ene nokta nokta ene Pakistanlıyım cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan isim aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? En yani, Nurun Kız ismi dolayısıyla olmaz Uyması lazım. Tabii kız ismi olmaz. Ahmed'i, yani Ahmed'i yani Pakistanlıyı, doğrusu Ahmet olması lazım. Zeynep bu zaten müvenez. Ürdüniyi yani Ürdün'ü yani zaten anlamsız olur. Ee, dördüncü sorumuz, meze fiilte fiil sorusuna verilebilecek. Ee, en uygun cevap arkadaşlar yani tatilde ne yaptın diyor tatilde ne yaptın sorusuna uygun bir cevap diyor en uygun zeheptü ile kariyeti köyüme gittim zehpptü gittim ile kariyeti peki diğer şıkta şeriptü haliben süt içtim öbür şıkta ekelto xubzen ekmek yedim öbür şıkta tehimptü derse dersi anladım en son şıkkımızda da ''Gaseltü yedi, elimi yıkadım.'' Hepsi doğru ama en uygun sevgili öğrenciler budur. Beşinci sorumuz ''Ehesdü deve emin noktanıktu el-mumaridati'' ''Mumaridati'' ''Cemi salim'' ''Ve min'den sonra geldiği için mesela ne olacak? Bu ''H'ten'i, h'ten'i olması lazım.'' ''H'z'ni, h'z'in olması lazım.'' Doğru cevabımız ne olabilir? Arkadaşlar 5. çıkıkta D şıkkını yani müzekker ve müennes için ortak kullanıyorum. Hazi zaten bu bayan anlamında. Şimdi 6. soru sevgili öğrenciler. Aşağıdakiler hangisi bulunma bildiren bir harfi cerdir? Bulunma. Nerede ve ne zaman? Bakın nerede ve ne zaman? Hangi zamanda bulundun? Nerede bulundun? K gibi ile, e a, min dendan an e, e, filan doğrusu b yani mesela anl medreseti Anil, beyti بعيد be anil, beyti. uzaklaşma ifade ediyor minel lahi Allah'tan ile medreseti okula nedir kel cemeli deve gibi Ke, benzetme edatı sevgili arkadaşlar peki 7 Nokta nokta. Derestel imtihan lil imtihan naam derestü. Yukarıdaki konuşmada boş bakılan yer için yer için uygun soru edatı aşağıdakiler hangisidir? Bakın. Şimdi eğer naam ile cevap vermiş isek demek ki burada bir hel var. Bakın. Keyfe derestel nasıl, imtana nasıl çalıştın? Sorusuna evet çalıştım, sorulmadım. Daj Mete Mata daraste li lil imtihani? Lin imtihani? Ne zaman imtahan için çalıştın? Naam darastu. Evet çalıştım olmaz. Ma daraste lil imtihani? İmtahana imtihan için çalışmadın. Naam darastu. Evet çalıştım olmaz. Hel daraste lil imtihani? İmtahana çalıştın mı? Naam daraste. Evet çalıştım. Men derestel imtihan, Men zaten olmaz tamamen şey. Doğrusu, hel dereste, neam am Sekiz, nokta nokta etfali, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer için uygun seçenek aşağıdakiler hangisidir diyor. Bakın, hətəni el kitabəni lil etfali. Bu iki kitap bu kitap ne diyor? Öğrenciler için 8. soru. Hatin el-qissati bakın bunu bir tarafa koyuyoruz. El-qissati olmaz çünkü haziy el-qissati olacak. el-qissatan bu iki hikaye çocuklara aittir diyoruz. 8. soruda e hatani olması için ne olması lazım havani elkitabani olması lazım bunun için hazihi alqasatu olması lazım hazihi alqasatu ha e, hazihi qisasu olabilirdi haz haza elkitabu olabilirdi o zaman doğru cevabımız arkadaşlar nedir hatani alqasatanı bu iki hikaye çocuklara aittir. Doğru cevabımız C şıkkıdır çocuklar. Aşağıdakiler hangisi belirsiz isim tanımlanır? Bazen tabi <gülüyor> ağız alışkanlığı, dil alışkanlığından çocuklar diyor ama aslında sizler çocuklar değilsiniz tabi. 18-20 yaşların 25 yaşlarında gençlersiniz ya da olgun hanım ve beylersiniz. Sürçülisan ediyorsak affola inşallah. Aşağıdakiler hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Belirtisiz. Mesela kalemun değilin bir sıfat tamlaması. Yeni kalem. Evladur raculi adamın çocukları belirtili. Tabibu iyadetin bakın e, doktor muayenesi. Tabibu iyadetin. Dokuz tabibu iyadetin. Nedir? Bu doktor muayenesi belirtisizdir arkadaşlar. Şöyle işaret koyalım. Kapı, evin belirtilidir. Evin kapısı es-sayyaratü zaten bu bir isim cümlesi. Araba hızlıdır. Bir haber 10. soru. Miftahu babil beyti bu soru başka yerlerde de çıkmış. Tamlamasının Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, tamlamayı sondan başa doğru gideriz. Evin kapısının anahtarı. Evin kapısının anahtarı deriz. O zaman Evin kapısının anahtarı aşık. Evin kapısının anahtarı. Bir evin kapı anahtarı, bir evin kapısına anahtarı, bir evin kapı anahtarı falan hepsi anahtar evin kapısındır. Yanlış. Dedi dediğim gibi evin kapısına anahtarı diye gidersek doğru cevabımızı buluruz. 11. sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Bakın iki isim yan yana gelince isim tamlaması olur diyoruz. Es Ama bakın burada es seyyaratul galiyeti ikisi isim tamlamasıdır. Ama de başında elif lam takısı var. İkisinin sonunda t var. Dolayısıyla bu sıfat tamlamasıdır. Pahalı araba. Pahalı araba. Reculül ilmi ilim adamı. Bakın bu bir isim tamlamasıdır. Reculül ilmi Elbeytü be'idün, C şıkkı, ev uzaktır. Ev uzaktır bir isim cümlesi. Elkitabül cedidü, D şıkkı, yeni kitap. Bu da sıfat damlaması. fil filğurfeti, bu da bir isim cümlesi. Masa odadadır, odanın içindedir diyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı, ilmi, ilim adamı. 12. soru, yezhebul recülül kerimu ila gurfetil mudirin. Yukarıdaki cümlede bulunan sıfat aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiş? Arkadaşlar bu gidiyor. Kim gidiyor? Erreculu, adam. Nasıl bir adam? El-Kerimu, Kerim adam. Cömert adam. Tabi bu sıfat. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar? Ne diyor? Sıfat aşağıdaki seçeneklerden? Beş şıkkında verilmiş. 13. Büyük iki bilginin ifadesinin Arapçası... Aşağıdakiler hangisidir? Büyük iki. El-Kabirani Al-Alimani Bu iki alim. İki büyük alim. El-Kabirani al iki büyük adam alimdir. El-Alimul-Kabiru büyük alim. El-Alimani Kebirani iki alim büyüktür. El Alimani, alimâni Alimani, kebîrâni Alimani, alimâni Arkadaşlar, hiç unutmayın. Arapçada sıfat daima nitelediği isimden sonra gelir. Dolayısıyla cevabımız ne olması lazım? Eşık. Bunu unutmuyorsunuz. Sıfat nitelediği isimden sonra gelir. Türkçedekinin zıttı. Bakın Türkçe'de deriz ki güzel kız, güzel hanım o zaman es seyyidetül cemiletü diyoruz. Zeki çocuk diyoruz. Bakın önce sıfat geliyor. el veledü zekiyyü el ez -e -ze Türkçe'dekinin tam tersi bir sıralama. 14. soru et tabibiyetü nokta nokta fe hasnal maridateyni şimdi Tabi betünden sonra sıfat gelecek. Bakın boş bırakılan yere gelebilecek sıfat aşağıdaki seçeneklerde hangisini bulunmaktadır? Nedir? Tabi cem-i salim olduğu için cem-i salim olacak. Doğru cevabımız arkadaşlar nedir? Aslında el-mahiratü. Yine bir başka diğer ışıklara bakın. El-meşuretü. Olmaz çünkü burası cem-i burası müfred. Ez-zekiyye iki zeki Doktor ama burada cemiyi doktorlar hanım doktorlar müştehidi ne çalışan erkek doktorlardan bahsediyor çalışan erkekler nece iki başarılı hanımdan bahsediyor burada cemiyeye ne salim dolayısıyla aşıktır. 15 soru. Tağiptüm kâsiran nokta nokta min hazel meyil vardi. Tağiptüm kâsiran. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerde kullanılacak emri hazır kipi aşağıdaki seçenekler hangisine doğru olarak gelir? Yani taif dün kesiren yani çok yoruldunuz. O zaman ne olur? Cemi olduğuna göre işrabu min hadal ma'il barid. şimdi cemi olduğu için işraba olmaz. İşraba iki kişi için, işrab bir kişi için, işrabi bayan bir bayan için, İşreb ne? bayanlar için. Halbuki burası müzekker. Onun cevabı gayet basit. 16 aşağıdaki lerden hangisi nehi hazır kipindedir? Nehi hazır. Bakın. Bir kere emir ve nehi'ler arkadaşlar son harfleri cezm olur. Eğer elif, vav, ye'den sonra nun geliyorsa cezm işareti olarak nun düşer. Eğer illet harfi varsa illet harfi düşer. O zaman bakın eclisi emri hazırdır. Le eclisi muza Muzari, olumsuz. Teclisi, oturursun. Normal. L teclisi, nehy hazır. Bak, oturma diyor. Oturma. Meceleste oturmadım. Entilen, el-gurfate fil-leyle. Fil-leyli. Yukarıdaki cümlenin, sen gecenin odaya girme. Anlamı vermesi için, boş bırakılan yerde kullanılacak fiilin uygun yapısı, aşağıdaki seçenekler hangisini? Bakın, entile, normalde, Tedhuline değil, tedhuline çünkü karşımızdaki bayana diyoruz sen giriyorsun. Şimdi diyeceğiz ki girme. Ne dedik? Normalde meczum olan fiilde eğer elif ve yeden sonra nun var ise nun atılır o zaman la tedhuline diyoruz. Sen gecenin odaya girme. oturmasınlar ifadesinin 18 soru müennes dişil formda Arapça karşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak kullanmıştır? Oturmasınlar bakın. Yeclisu yecisi yani yeclisuna, tecisu tecisen yeclisne. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yeclisne. Bakın la yeclisne oturmasınlar. Yecilisinde tabi buradaki nun nis onu olduğu için atılmıyoruz. 19. soru. Aşağıdakiler hangisi mansup munfasıl zamirlerden biri değildir? Mansup munfasıl zamirlerden biri değildir. Bakın. İyehüm mansup munfasıl. İyeye mansup munfasıl. Eyyühüm bu merfum munfasıl arkadaşlar. Eyyühüm. Hangisi? faale keze ve keze hangisi şunu şunu yaptı Yani fain İyene, iyake hepsi Mansup sadece C şıkkındadakihum son sorumuz sevgili arkadaşlar Aşağıdaki seçeneklerden hangisine fiil emri gayip yapısındadır Emri gayip bakın emri gayip. gay ve gaybe sigasından Elde ediliyoruz. Başına da esireli bir l getiriyor. Yani li diyoruz. Li. O zaman arkadaşlar yetkulu yetkulani yetkul, yetkul yetkulani yetkulune tetkulu tetkulani yetkulune O zaman litetkul dersek girsin o hanım kız girsin olur. Ve doğru cevabımız beş şıkkı. Eğer arkadaşlar 20 soruluk sınav sorularımızın çözümünü, çözüm mü? Çözüm videosu nu burada noktalıyoruz. Yeni videolarda oluşmak üzere Allah'a emanet aldık. Derken lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza bildirmeyi, duyurmayı ihmal etmeyin. Abone olduğunuz takdirde çalışmalarımızdan anında bildirim alacaksınız. Ayrıca bize de moral desteği sağlamış olacaksınız. Hepinizi sağlık ve afiyetlerle